New York, Metropolitan Sanat Müzesi'ndeyiz ve Bodhisattva'nın anıtsal bir heykelini görmekteyiz. Çin Budist sanatında çok kez rastladığımız ana figür Buda heykelleridir ve pek çok farklı Buda betimlemesi vardır. Aynı zamanda şu an gördüğümüz heykel gibi birçok Bodhisattva heykeli de vardır. Bodhisattva heykelini diğerlerinden ayıran özelliklerden biri, tıpkı bu heykelde olduğu gibi aşırı süslü olmasıdır. Bodhisattva aydınlanmış bir varlıktır. Nirvana'ya ulaşmak yerine, dünyevi düzenle bağlarını korumayı, aydınlanmayı korumayı ve yaymayı tercih etmiştir. Bodhisatvalar sevgi varlıkları olarak kabul edilir. Onlar Nirvana'dan vazgeçmişlerdir. Biz sıradan insanlar için dünyada varlık gösterirler ve bizim kendi Nirvana'mıza ulaşmamız için çaba gösterirler. Bodhisatvaların dünya ile olan bağları giydikleri soylu elbiselerle vurgulanır. Buda'nın tasvirlerinde ise rahip giysileri görürüz. Dünya ve maddi şeylerle olan bağlarından kurtulmuştur. Örneğin burada gördüğümüz Buda heykelinin sarkık kulak memelerine dikkat edin. Herhangi bir süs veya mücevher bulunmuyor. Bodhisattva heykeli ise Buda'dan oldukça farklı. Onu değerli mücevherlerle süslenmiş muhteşem bir cübbe içinde görüyoruz. Bu soylu giysi onun dünyevi şeylerle bağlantısını gösteriyor. Bu heykelde garip bulduğum bir şey var. Bodhisattva'nın şefkat ve merhameti temsil etmesine karşın görüntüsünde bu özellikleri hissetmiyoruz. Çok ön planda, çok simetrik, çok sert görünüşlü, araya mesafe koyan bir tavrı var. İfadesi ağırbaşlı ve dingin ancak aynı zamanda biraz da kibirli. İşte bu kibirli ifadenin Bodhisattva'nın bahsedilen özellikleriyle ters düştüğü söylenebilir. Bu heykel oldukça büyük, yaklaşık 4,5-5 metre boyunda. Muhtemelen daha önce bir tapınak içinde bulunuyordu ve tapınağın ibadet bölümünde yer alan en önemli yapıydı. Tapınaklarda bu heykeller bir grup halinde yerleştirilirlerdi. Baktığımız heykelin büyüklüğünü düşündüğümüzde bunun gruptaki ana figür olduğunu söyleyebiliriz. Bodhisattvalar genelde Buda'nın yanında resmedilir. Yüzleri Buda'ya dönüktür. Ağırlıklarını bir ayaklarına vermişlerdir. Baktığımız heykelde ise Bodhisattva'yı cepheden görüyoruz. Bu heykel Mahayana Budizminde en çok sevilen Bodhisattva olan Avalokitesvara'ya, diğer adıyla Guanyin'e ait. Merhamet Bodhisattvası. Farklı düşünceleri temsil eden pek çok Bodhisattva bulunuyor. Bir Bodhisattva'yı tanımanın en iyi yolu elinde ne taşıdığına bakmak. Ne yazık ki, altıncı yüzyıldan kalan bu heykel oldukça hasar gördüğü ve elleri olmadığı için ne taşıdığını bilmiyoruz. Örneğin, Çin'deki Guanyin Yin Avalokiteshvara tasvirlerinin tacında genelde Buda Amitabha bulunur. Tacında Buda Amitapa gördüğümüzde bunun Avalokiteshvara olduğunu anlarız. Bu ayırt edici bir özelliktir. Ancak baktığımız heykelde çiçekli bir taç var ve Üzerinde bu da yer almıyor. Dolayısıyla bu heykelin hangi bodhisattva olduğunu anlayabilmek çok zor. Bu konu hala uzmanlar arasında bir tartışma konusu. Sanat tarihinde karşımıza çıkan stiller, tarihsel koşullarla, hükümetlerle ve dönemin politikalarıyla yakından bağlantılıdır. Biliyoruz ki bu heykel yapılmadan önce dönem oldukça farklı tarzıyla ayırt edilebilen kuzey Wei dönemiydi. Kuzey Veyi dönemi tarzının temel özelliği figürlerin neredeyse ağırlıksız olmaları ve lineerlik. Bu tarza ilişkin en iyi örneklerden biri, Yungang'daki Key mağaraları kompleksinde görülebilir. Burada 6. mağarada bulunan Buda veya Bodhisattva heykelinde vücut formuna özen gösterilmediğini, ancak üzerindeki kumaşın kıvrımlarının ve çizgilerinin titizlikle detaylandırıldığını görürüz. Figürler ağırlıksız gibidir. Kuzey Wei diye bilinen dönem bundan yaklaşık 50 yıl öncesi. Çin'in özellikle kuzey bölümünde ve göreceli olarak istikrarlı bir dönem. Sonrasında politik karışıklıklar ve ayaklanmalar oluyor. Kuzey Doğu'da Kuzey Qi, Kuzey Batı'da Kuzey Chu adında iki güçlü hanedan ortaya çıkıyor. Bu dönem düşünüldüğünde gördüğümüz gerçekten çok ilginç bir bodhisattva örneği. Bu örnekte hem Kuzey Ki'yi hem de Kuzey Çu'yu temsil eden bazı özellikleri görebiliriz. Aslında bu iki hanedandan gelen Buda ve Bodhisattvalar arasında ayırt edilebilir bir tarz farkı olduğu bilinen bir gerçektir. Heykellerin inanılmaz zenginlikteki giysileri ve mücevherleri Kuzey Çu hanedanıyla ile özdeşleştirilir. Kuzey Çu Hanedanı'na ait heykellerin diğer bir özelliği de kare şekilli yüzlerdir. Kuzey ki, hem de Kuzeyçu döneminde gelenekselleşmiş olan ağırlıksız tarz terk edilmiş Buda ve Bodhisattva figürleri üç boyutlu ve geometrik formlarda yapılmaya başlanmıştır. Gördüğümüz figür bu yeni tarzın güzel bir örneği. Anıtsal büyüklükte, hacmi ve ağırlığı var. Heykele tapınaktaki görüş açısıyla bakmaktayız. Yüzünü görebilmek için başımızı kaldırıyoruz sanatçı heykelin yüzünü aşağıdan baktığımızda rahatça görebilmemiz için başı oldukça büyük yapmış. Benzer yüz özelliklerine sahip diğer bir heykeldi, Metropolitan Sanat Müzesi'nde bulunan Çin'deki Kuzey Qi bölgesine ait Jiang Tangshan heykelidir. Heykelleri karşılaştırdığımızda bunun daha blok bir yapıda olduğunu görüyoruz. Ancak dudaklara, gözlere ve yüzün diğer özelliklerine baktığımızda, İki heykel arasında önemli benzerlikler bulunuyor. Burada değişik hanedanlardan, farklı tarihi dönemlerden, farklı bölgelerden ve değişik üsluplardan söz ediyoruz. Erken dönemden kalan bu eserleri doğru anlayabilmek, tarihlendirebilmek ve konumlandırabilmek için sanat tarihçileri bu dönemlerin, bölgelerin, üslupların her birini incelemek ve karşılaştırmak durumunda. Budizm Çin'e Hindistan'dan birkaç yüzyıl sonra geliyor. Aradaki bu birkaç yüzyıllık sürede Budist sanat stilinde farklılıklar oluşuyor. Zira farklı bölgelerden, farklı hanedanlıklardan söz ediyoruz. Bu süre zarfında da pek çok değişiklik oluyor. Burada gördüğümüz bu durumun en güzel örneği. Çünkü heykelde Kuzey Veyi döneminin çizgisel estetiğiyle Kuzey Ki ve Kuzey Chu döneminin hacimli büyük formunu görebilmekteyiz. Bunun bir sebebi de Hindistan'daki Gupta dönemi olabilir. Aslında duygusal Gupta üslubunu da henüz tam olarak çözebilmiş değiliz. Pek çok soru hala cevaplanmamış durumda. Renklerin canlılığını koruyabilmesi için bu heykelin pek çok kez boyanmış olduğu düşünülüyor. Bunu heykeldeki boya kalıntılarından anlayabiliyoruz. Gördüğümüz boya kalıntıları büyük olasılıkla 16. yüzyıl Mink Hanedanı sırasındaki boyama işleminde. Ancak heykelin orijinal halinin de renkli olduğu düşünülüyor. Bu heykeli göze hoş gelen renklerle boyanmış, diğer pek çok heykel ve resimle çevrelenmiş olarak loş ışıklı dini bir ortamda gözümde canlandırabiliyorum.